çok doğru ve mantıklı adımlar size çok güzel iş kapılarını ve anlaşmalarını özellikle İngiltere, İspanya, İrlanda, İskoçya, İran gibi iş kapıları düşünenler için çok güzel aydınlanmalar söz konusu olacak. Mesela emlak kira borcunuz varsa